videomuzda FasterPost temel rapor işlemi nasıl yapılır ve MegaVan paketlerde standart paketimizi alan müşterilerde raporların genel raporların nasıl alacağıyla ilgili bir kısa eğitim videosu gerçekleştireceğiz. Önce FasterPost programımızı çalıştırıyoruz. Raporlarda eğer admin kullanıcısı harici giriş yaptığımızda raporlar seçilen kullanıcıya özgü olarak gelir. Admin kullanıcısı giriş yaparsa tüm kullanıcı ve iş, kasalara göre işlem yapabilmektedir. Admin kullanıcısı olarak giriş yapıyorum. Satış arayüzde güne başlama demeden önce sağ üst köşede bulunan raporlar sekmesine tıklıyorum. Örnek olarak stok satış raporu diyorum. Burada yapmam gereken işlem yapacağım işlemin başlangıç tarihi, bitiş tarihi, ve arzu edersem saatini seçiyorum. Eğer ki belli bir ürün veya belli bir kasa veya kullanıcıya göre işlem yapmak istersem ilgili diğer filtre alanlarını dolduruyorum. Bu durumda ben seçimimi bugün için yaptım. Listeleye bastım. Satılan ürünlerimin satış miktarı, iskontosu gibi bilgiler, iade bilgileri geldi. En alt bölümde ise toplamlarını inceleyebiliyorum. Bu ekrandan çıkmak için sol altta yer alan ana menüye tıklıyorum. Yine örnek bir rapor. Raporlardan kasa durum raporunu alıyorum. Buradaki tüm raporlarda mantık aynıdır. Yine kullanıcıya göre kasaya göre ve tarih saat seçimine göre listele diyorum. Gelen ekranda satışlarımı yeşil bölümde görüyorum. Devreden kasasından nakit çıkış yapmayan Müşterilerin önceki günlerden devreden bakiyesidir. Biz yeşil satışlara bakıyoruz, iadelere bakıyoruz ve en alt bölümde net toplamı görebiliyoruz. Sağ alt köşede ise hangi bankadan post çekimi yapıldıysa bunların detaylarını inceleyebiliyoruz. Bu noktada raporlar bölümünde diğer raporlarda aynı şekilde inceleyip kendi yönteminizi bulabilirsiniz. Peki, envanter raporu gibi, alım raporu gibi, diğer raporlar için ana paket ön muhasebe modülüne giriş yapıyorum. Programımız açıldığı zaman üst barda bulunan raporlar sekmesine tıklıyorum. Burada yapacağımız bir örnek için tüm raporlarda geçerlidir. Tüm raporlarda aynı filtre değerlerini uygulayarak alabilirsiniz. Biz burada gelip örnek olarak stok başlığı altında satış karlılığı raporu almak istiyorum. Satış karlığına tıklıyorum. Eğer belli bir tarih varsa bunu belirtiyorum. Belli bir ürüne özelse ürünü belirtiyorum. Belli bir ürün grubu olabilir. Alt bölümde KDV dahil gelmesi istediğini belirtiyorum. Tamam'a basıp filtremi onayladığım zaman sistem verdiğimiz kriterlere göre arama yapıp bize sonucu ekrana getirecektir. Tarih girilmeyen raporlarda elimizdeki verilerin yoğunluğu ve bilgisayarımızın hızına göre raporun geliş süresi direkt olarak etkilenecektir. Bu noktada bilgisayar gücümüz yavaşsa veya fazla verimiz varsa daha düşük bir rapor için tarih kıstası vererek raporun hızlı gelmesini sağlayabilirim. Burada raporumuzun ürün, giren miktar, çıkan miktar, karlılığı, kar oranı gibi bilgilerin geldiğini gördük. Burada bir örnekle envanter için yapalım. Envanter bölümüne giriyorum. Herhangi bir tarih vermiyorum. Tüm depolarımda bakacağımı bildiriyorum. Ve raporumu özet olarak çağırıyorum. Tamam butonuna bastığım zaman yine bilgisayarımızın ve verimlerimizin büyüklüğüne göre raporumuzun gelmesini bekliyorum. Raporumuzda ürünümüzün mevcut miktarını hangi depoda kaç adet bulunduğunu görebiliyoruz. Bu noktada ekrana sağ tıklayarak İlgili lazer veya mürekkepli veya dotmatik size hangi yazıcı uygunsa bunun yazdırılımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Dizaynla ilgili size yazılım danışmanlığı veren ilgili bayi arkadaşımızdan dizayn için talepte bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.